We'll <laughs> Sevgili Ümit Sabi Kubuş. Sevgili Mustafa can. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız? Şahaneyiz vallahi. Sizleri sormalı. Bugün arkanızdaki torbanızda bize peygamber devesi getirmişsiniz. Evet. Bugün bir peygamber devesiyle geldik. <gülüyor> Yahu ne karizmatik bir böcektir bu peygamber Aa, devesi. İsmiyle başlayıp davranışlarıyla devam eden. Hastayımdır. Prayer. Yani evet çok değişik bir hayvan, değişik bir böcek mi hayvan? Önce bunu sorayım. Bu hayvan değil, değil mi? Böyle hayvanmış gibi davranan bir böcek aslında bir böcek tabii. Daha öncelerde de söylediğimiz gibi böceği tanımlamanın en basit yolu ayaklarını saymaktır. Altı tane ayağı var. Ve bir böcek. Ama yani bayağı bildiği kertenkele yakalayıp yiyebilen falan öyle bir böcek. tabii. Önce bugünkü konumuzu niye peygamber devesinden seçtik? İstanbul'da peygamber devesi var mı Aa falan diyenler çıkabilir. Var. Geçen gün evimin önünde daha kapıdan çıktım. Yaklaşık 13-14 santimlik bir peygamber devesi. Evimin önündeki çiçekçiye Kamp kurmuş. Çiçekçideki abiler, ablalar da onu görünce kaçmışlar. Uzaktan seyrediyorlar. <gülüyor> Oradan dikkatimi çekti. Baktım bu neymiş diye bir peygamber devesiyle karşılaştım. Bak bir önceki bölümde gelinciklerden bahsediyorduk. Orada da 13-15 santim falan diye söylüyorduk. Tabii, o evet. o büyüklükteki bir peygamber devesinden, böcekten bahsediyoruz. Aynen öyle. Yani küçük çocuklardan... Büyüklere kadar herkes tarafından bilinen çok karizmatik bir böcek. Çoğu zaman böcek olarak bile algılanmıyor. Korkuluyor, ne bileyim işte çekiniliyor görünce ama mesela bir hamam böceği gibi böceğe verilen tepki verilmiyor dikkat ettiysem peygamber esine. Herkes saygı duyuyor. Abi mahalle kabadayısı gibi hayvan. Nasıl öyle te <gülüyor> verilen tepki gibi <gülüyor> Ya Birçok mitolojide var. Çin mitolojisinde o meşhur onların kung fuları vardır ya mesela kung fu tekniklerinden bir tanesi Çizgi filmlerde, Kung Fu Panda'da falan çok işlendi. Mantis, Mantide familyasına ait. Mantis dediğimiz bir böcek grubu. Çok da yaygın ve çok fazla türü var. Yani say say bitmez. 18 bin tane türü var. Dünyanın geneline yaygın yani? Yaygın. Yani Avrupa kıtasının kuzeyinde az. Yani Kanada'ya falan çıktığın zaman az. Mesela Kanada'da bir tane tür yaşıyor. Geri kalanında oldukça yaygın. Peki mesela bu 18 bin tür içerisinde çok spesifik özellikleri, büyüklükleri, rengi, davranışı, tavrı, Farklı olanları var mı? Ee, yaşadığı bölgeye göre küçük değişiklikler oluyor. Renk değişikliği, kamuflaj desenlerindeki değişiklik oluyor ama yeri gelmişken söyleyeyim. Biraz önce aklıma o gelmemişti. Kanada'da dedim ya bir tane tür yaşıyor diye. İnsan estetiği olarak, insanın estetize anlayışı olarak dünyadaki en güzel peygamber develeri Kanada'da yaşıyor. Böyle kanatlarını açtığın zaman rengarenk açık kanadı, rengarenk böyle iri, gayet daha karizmatik falan bir duruşu var. Ama geri kalanı dünyanın neresine gidersen git, gördüğün zaman Şeyi anlarsın abi bu peygamber devesi dersin. Bizim iklim şartlarımızda aşırı gelişmişler olabiliyor böyle 15, 16, 17 santime kadar gidenler oluyor. Daha önce de böcekleri anlatırken çok defa bahsettiğimiz gibi ekvatora yaklaştıkça, hava ısındıkça onların büyüklükleri, tür sayısı ve birey sayısı artıyor. Şeye kadar böyle 20 25 santime kadar olanlarına şahit değilim ama hani literatürde görmüştüm var. Ya çocuk kaçırır o, o büyük. <gülüyor> Genel olarak mesela sosyal hayatları nasıl? Nasıl bir yani avcı hayvanlarda olduğu gibi tekil mi yaşıyorlar yoksa kalabalık gruplar halinde mi bir Yok, yaşıyorlar? tekil yaşıyorlar. Böcekler aleminin kaplanlarından bir tanesi yani bütün böcekler alemin içinde 3-5 tane. Bazı örümcekler de öyle galiba. O böcek olmadığı için onu Ha, pardon, doğru Böceklerin içinde mesela en çok bilinen yırtıcı böceklerden bir tanesi bizim gelincik şey, gelincik benandı. Uğur böceği, mesela Uğur böceği yırtıcı bir böcektir, avcıdır. Böcekler aleminin kaplanlarından bir tanesidir. Aynı şekilde peygamber devesi avcıdır, direkt proteinle beslenir, avlayarak beslenir, karizmatik av yapar. Memeli hayvanlardaki kurt gibi, kaplan gibi, aslan gibi o alemin büyük avcılarındandır. Peki nasıl yürüyorlar? Ya onu sormasaydın iyiydi. <gülüyor> Şöyle, şu açıdan. Şimdi dedik ya, peygamber debeleri avcıdır. Proteinle beslenirler. Oradan bir başlayalım. Neyi, neyle besleniyorlar? O diğer böceklerle besleniyorlar. Ee, özellikle ön ekstremitelerinin, herkes bilir zaten onun duruşunu. İşte dikenli ve bıçak gibi keskin yapıları vardır. Böceği içeri alır, kırt diye param eder. Ondan sonra parçalayıcı ağız yapısı vardır. Yer. Çok kendileri gündeme getirmiyorlar negatif Pierre olmasın diye ama yamyamlık da var onlarda. Kendi türdeşlerini de avlayıp yiyorlar. Öyle bir sıkıntı var. İkincisi de çiftleştikleri zaman genellikle dişi peygamber devederi, erkek peygamber devederini yerler. <gülüyor> Bedeli çok ağır bir seks. <gülüyor> Aynen. Yani erkek peygamber devesi meclisime geldiği zaman kur davranışı yapar. Çiftleşirler. Çiftleşirken de veya çiftleşme sonrası da dişi peygamber devesi erkeğini yer ve Hatta bazen şey olur. Bak nasıl bir adaptasyon. Çiftleşirken canı sıkıldı dişi peygamber devsinin kılıcı savurdu kelleyi aldı yemeye başladı. Erkek istifini bozmuyor çiftleşmeye devam ediyor. <gülüyor> Kafası Erkekleri olmadı. Kadınlar karşısındaki <gülüyor> bu. Hezimeti, bu zavallı ne olacak abi ya? Değil. Zaten yamyamlık var. Kendi türleriyle, karnibalizm dediğimiz yamyamlık alışkanlığı var. Bir de çiftleşme sonrası erkeklerini yiyorlar. Öyle hazin bir öyküsü var. Ne kadar yavru yapıyorlar bir tek seferde? Yani bu böyle daha sayılı mı yoksa Yok. böceklerde olduğu gibi yüzlerce, binlerce? Yüzlerce, binlerce değil ama diğer böceklerin birçoğundan farklı olarak Peygamber devletinin dişileri yaşadıkları yere göre değişmekle beraber bitkilerin, yapraklarının altına kokon dediğimiz Böyle daha korunaklı bütün yumurtaların bir arada olduğu kozalar halinde bırakıyor. İçlerinde de işte 30'dan 100'e kadar sayılarda olan döllenmiş yumurtalar. Isıya bağlı olarak yumurtadan çıktıkları zaman yavrular, daha önce bahsetmiştik ya birçok böcekte yumurta açılı, Mesela karisinek de bahsetmiştik. Larva çıkar. Larva pupaya dönüşür ve sonra ergin olur. Bazı böceklerde de, peygamber devesi buna Dahildir. Larva oluşturmaz bunlar. Yumurtalardan nüf dediğimiz bir yapı çıkar. Larvalardan farkı ne? Çıkan yavru neredeyse ebeveynlerine benzeyecek şekilde çıkar. Zaman içinde larvaların deri değiştirmesi, kabuk değiştirmesi gibi nüfler de büyüdükçe kabuk değiştirerek, dış isketini değiştirerek ergenleşirler. Peygamber develerinin nüfleri kanatları hariç, kanatları sonradan oluşuyor. Bildiğin peygamber devisine benzer ve hemen avlanmaya başlarlar. Hatta piramitüre doğmuş veya güçsüz doğmuş kendi kardeşlerini de yiyerek başlarlar. Ya yani bayağı vahşiler dışarıya karşı. İyi dedin. Hani biz hep kaplana falan benzetiyoruz ama daha çok sırtlana benziyor <gülüyor> evet, yani. evet evet evet yani bayağı. Değil. ağırlıklı olarak tabii ki avcı oldukları için proteinle besleniyorlar. Yaşadıkları ortamın produktivitesine göre, mevsime göre hani böceklere ulaşamazlarsa kendilerinden çok daha büyük kuşları falan avlayabiliyorlar. İşte küçük yılanları avruyor, kuşları, büyük küçük avlamayı farine. deniyorlar ama avlayabiliyorlar. Yani mı? Avlayabiliyorlar tabii. Yani. Düşünsene yani Amazonların arkadaş ya, Amazonlara yakın bir yerde olduğunu düşün. Bizde 15 santim olan peygamber dersi orada da 20-25 santim. E, kuş dediğin zaten ötücü kuşlardan bir tanesini yakalamaya kalksa 4 santim, 5 santim. Alır koltuğuna eve götürür. Yalnız avcılar, hiçbir orjinalizasyonel şeyleri yok, yok tavırları Yalnız yok. Yalnız avcılar. Hiç zehirli türü var mı? Yok. Mesela bizde böceklerle ilgili kaygı verici bir şey oluşmasını sağlayan yani bu zehirli olma korkusu. Peygamber böcekleri iriliklerine, büyüklüklerine rağmen Zehirli, hiçbir hiçbir zehirli şeyleri yok türleri yok. Ee, i̇yi avcılar diyoruz ya deminden beri. Ağızları da parçalayıcı, kesici, parçalayıcı yapıdadır. Avını öldürdüğün zaman onu tırtır yer. Yapabiliyorsanız karşılaştığınızda elinize alabilirsiniz. Hiçbir şey yok. Isırmaz da. Onu Sadece... soracaktım. Yani insana karşı hiçbir zararı var mı? Yok da... yok hiçbir zararı yok. E, niye ısırmaz? Yani parmağına Seni vesaire. Seni av esas... olarak görmüyor. Bir de tabii orada bir yaklaşma şekli var. Şimdi e, arazide çalışırken peygamber devesiyle Karşılaştığında eğer toplaman gerekiyorsa, normalde alıp öldürme kavanozunu veya toplama kavanozunu almak için yukarıdan gelirsin. Ayaklarıyla beraber onu alırsın, atarsın. Ama öyle bir niyetin yoksa, karşılaştığında hayvanın arkasından değil, önünden, gözünün olduğu yerden yaklaş. Elini uzat, başka bir şey yapmana gerek yok. Çıkar elin üzerine, orada durur seninle. Kurutulmak istediğin zaman, göndermek istediğin zaman, aynı şekilde... Yere bırak, gözü gitmesi gereken yere bakacak şekilde ayarla, elini terk eder kaldığı yerden devam eder yürümeye. Anladım. Senin av olduğunu düşünmediği için de parmağına falan yani kesince ağzıyla ısırdı, parmağını kopardı falan. Hiç ısırdı. öyle bir şey yok. Çok da havalıdır yani masada hava atmak için de peygamber veya omuzuna koyup peygamber denesiyle gelebilirsin. Hiçbir... Adı nereden geliyor Sami bu arada? Neden peygamber denesi? Valla bizdekini çok iyi Bilmiyorum ama biz herhalde onu biraz ithal etmişiz. Avrupa'daki türünde ona prayer mantis diyorlar. Yani dua eden mantis. Hani elleri şöyle şuna benzer özel bir şekilde duruyor ya. Hani Katolik veya işte Hristiyan alemi ona işte sürekli dua ediyor şeklinde bir isim vermiş. Bizimkilerde yani bizim topraklarımızdaki antik isimlerini bilmiyoruz. Yani onu da isimlendiren isimlendiren o babalarından bir tanesi Lineus, işte 1700'lü yılların sonunda, 1800'lü yıllarda sanırım gelmiş, isimlendirmiş. Ondan önceki kayıtlarda hani benim ulaşabildiğim, gözüme çarpan bir şey yok. Ona ne isim veriliyor bilmiyorum. Benim şahsi fikrim yanılıyor da olabilirim. Biz oradan, hani meşhur oldukça oradan almışız. Peygamber Devesi ismini dua ettiğinden geliyor. Kentte şehir içerisinde yaşıyor mu? Şey. Tabii, Yoksa, çok yoğun bir şekilde yaşıyor. Yani Kent derken binalarda orada burada görmeyiz. Ama Gör. küçük bir Ağaçlık, ağaçlık olan her yerde yaşıyorlar. Dedik ya baştan beri çok avcı bir hayvandır ve kamuflaj yeteneği çok üstün bir hayvandır. Hiç yakından gördün bilmiyorum. Çok gördüm. Birkaç defa gayet yakından da. Yavaş hareket eder. Yarın salınmasıyla aynı ritimde sallanır. Öyle ani hareketleri yoktur. Avcı olmasından kaynaklanır. Rengi itibariyle. De ağaçların, yeşil ağaçların olduğu yerlerde gerçekten çok fazla var. Hani oturup birkaç saat Uygun olan bir bahçede birkaç saat zaman geçirsen mutlaka bir iki tane görüyorsun. Orada kamuflaj yeteneğini kullanarak ağacın üzerindeki parazital böceklerle de avlanıyor. Benim evim önünde dut ağacı var. Tabii şu anda dut falan kalmadı ama yaprakları hala duruyor. Dut ağacının altında buldum ben onu. Öyle apartmanların kuytu köşelerinde, bodrum katlarında falan değil. Gayet bildiğin ermiş Çinli kunkufucular gibi Öyle ağaçların tepesinde yaşıyor. <gülüyor> evet yani... Evrimsel olarak mesela genel böceklere baktığında böceklerin içerisinde farklı bir yeri de var. Evet. Yani alışkın olduğumuz böcek şeyi davranışları bizim peygamber böceklerinden daha farklı. Evrimsel olarak nereden geldiğini biliyor muyuz? Hangi evet, şey, üç aşağı beş yukarı biliyoruz ama peygamber devesine karşı olan sempatimizi kaybedebiliriz. En yakın akrabası hamam böcekleridir. Ha, Çok, okay. Çok da karizmatik bir soy kökleri yok diyorsun. Evet. <gülüyor> Taksonomi dallanmasında ortak özellikleri... Alt alta yazdığın zaman en yakın grup diyelim, türden de hamam böcekleriyle. Çok yakın akraba. Peygamber demeleri spesifik karizmatik hayvanlar. Bizi de çalıştırdığın için teşekkür ederiz. Rica ederim. Daha karizmatik bir özelliği daha var. Fotoğrafını çekmiştim ben. Muhtemelen e, rejideki arkadaşlar o fotoğrafları kullanırlar. Üç aşağı beş yukarı herkes onların gözlerini bilir. Kara sinek bekliğinden daha büyük faset gözler şeklindedir. Alana çok hakimdir. Fakat enteresan bir şey daha var. Mesela bizim gözlerimizde ışığı algılamanın haricinde trikromatiktir. Yani üç rengi biz algılarız. O üç rengin karışımını renkler olarak görürüz. Peygamber devesinde incelendiği zaman yani fizyolojik olarak incelendiğinde gözünde 8 tane şey var. Renk pigmenti var. Yani bizim göremediğimiz 5 ayrı daha dalga boyunu görüyor. Muhtemelen işte ultraviyoleyi görüyor, infraredi görüyor. Ve şu anda bizim hayal edemediğimiz başka renkleri de görüyor. Zaten karizmatik, zaten avcı, zaten vahşi. Bir de böyle ekstradan donanımlı, acayip teknolojik bir arkadaş kendisi.